Bugün 8 Aralık 2021 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Kova Burcu'nda ilerleyen ay güne yaratıcı ve sosyal enerjiler veriyor. Arkadaşlıklar, ekip çalışmaları, grup faaliyetleri ve toplumsal organizasyonlar bugün öne çıkabilir. Sabah saatlerinde ay Satürn ile birleşip Boğa Burcu'ndaki Uranüs'e dik açı yapacak. Güne huzursuz ve heyecanlı başlayabiliriz. Ani gelişmeler bazı planlarımızı değiştirmemize neden olabilir. Günlük görev ve sorumluluklarla bireysel istekler arasında kalabilir, stres yaşayabiliriz. Otorite kavramlarının beklentileri de bizi kısıtlayabilir. Çatışmalar meydana gelebilir. Daha dengeli olmalı, ani tepkilerden uzak durmalıyız. Bugün zihnimizde geleceğe yönelik yenilikçi fikirler dolaşmaya başlayabilir. Bu fikirlerde bazı yaklaşımlarımızı değiştirerek, önümüzdeki günlere uyum sağlayacak bir bakış açısı kazanmamızı mümkün kalabilir. Mars ve Jüpiter arasında etkinleşen dik açıysa, heves ve cesaretimizi beslerken günlük yaşamın akışını hızlandıracak sabırsız eylemlerde bulunmamız mümkün. Kova burcundaki ay akşam saatlerinde Yay burcundaki güneşle uyumlu görünümde olacak. Karşı cinsle uyumumuz artarken düşünce ve duygularımız arasında da denge kurabiliriz. Akşam saatlerinde kendimize daha mutlu ve huzurlu hissedebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.